Merhaba, hayatın bir film olsa, bu filmin sen hangi rolünde oynuyorsun? Yardımcı karakter mi, figüran mı, yoksa gerçekten baş rolünde misin? Gerçekten hayatının kahramanı mısın? Sen başkalarını ya da dışarıyı yukarılara, üste, hadi diyelim ki bir patron, çok yüce kişi olarak mı koyuyorsun, yoksa gerçekten sen de kendi hayatına değer vererek, değerini bilerek başrolünde ya da merkezinde misin? Her birimiz belki kendi hayatımızın aslında başrolü olmak isteriz. Kahraman olmak isteriz. Peki bunun önündeki engel ne? Ya da ne yapılınca bir insan kendi hayatının başrolüne geçebilir? Bunun için aslında önce kendine doğru bir yolculuğa çıkman, kendine doğru bir yönelmen gerekiyor. Peki kendine doğru yolculuğa çıkmak, kendine doğru giderken neler götürürsün? Nasıl bir donanıma sahip olman lazım? Yanına neler alırsın? Diyelim ki bir hani dağ kampına gidiyorsun. Çadır alırsın, ona göre ayakkabılar alırsın, ona göre kıyafetler giysisi alırsın. Peki sen kendi hayatının kahramanı olabilme yolculuğuna çıkarken yanına neler alırsın? Öncelikle kendini alırsın kendinle birlikte aslında değerlerini, yeteneklerini, sana ait neler var, ekipmanlarına bakarsın. Eğer ağırlıkların, yüklerin varsa bunları bırakmayı seçersin. Ve bir bakarsın ki, "Aa, bunlar bana lazım ve bunlar bana lazım değil." Hatta dostların, arkadaşların, çevren, ailenden bu yolculukta, bu hayatının filmini çekebilme yolculuğunda kimleri götürmek, kimlerle gitmek istersin? Rehberine bakarsın, rehberinde fazlalıklar varsa onları atarsın. Eşyalarına bakarsın, eşyalarındaki fazlalıkları bırakırsın. Hatta belki okumadığın, artık ihtiyaç duymadığın, beğenmediğin kitapları bırakırsın. Ve sadelikle birlikte kendine en hafif ve ihtiyacın olan donanımlarla birlikte yola çıkarsın. İşte bu yolda peki neler var, nerelerden nerelere geçilir? Bunlarla ilgili de tabi ki biliyorsunuz, hatırlıyorsunuz Yolcu diye bir kitabımız var. Burada da kahramanın kendine yolculuğunu anlatıyor. Yani aslında senin kendi hayatının başrolü olabilmen için hayatının kahramanı olabilmen için nasıl bir yolculuğa çıkacaksın ve bu yolculukta ihtiyacın olan şeyler ne? Ve bir bakacaksın ki kendinde aslında bir sürü merhaleler var. Kendinde fazlalıklar, Belki duygularınla ilgili, belki düşüncelerinle ilgili bazı durumları temizlemen, iyileştirmen gerekiyor. Bazen bir bakmasın korkular koymuşsun, endişeler koymuşsun. Bazen bir bakıyorsun ki oraya bir sürü düşünce kalıpları koymuşsun, inanç kalıpları koymuşsun. Ama neden? Senin varlığın bu kadar bilinçli, şuurlu bir haldeyken acaba oraya bu korkuyu neden koymuş olabilirsin? Tesadüfen mi? Bunun bir sebebi var, bir mekanizması var. İşte... Oralarda kitabımızı açıp bakıyoruz. Detaylı bir şekilde oralarda onları anlatıyoruz. Diğer taraftan bir bakıyorsun ki bir korku var, bir fobi var. Onu sen çocukluğunda edinmişsin. Onu orada görüyoruz, fark ediyoruz. Onu ne işe yaradığını anladığımız anda enteresan bir şekilde artık o korkuya ihtiyaç kalmıyor. Ve bu sefer diyoruz ki onun yerine ne koyalım? Bir taraftan kendi kendimizi iyileştirme, bir taraftan şifaya. Aslında kendi hayatımızın kendimize doğru olan yolculuğunda bu bir Hayatın iyileştirilmesi, kendinin şifalandırılmasını da aynı zamanda içeriyor. Ama bunu kim yapıyor biliyor musun? Sen yapıyorsun. Kendin yapıyorsun ve kendin kendine yapabilmek üzere de sana bir sürü araç gereçler ve aslında sahip olduğun bir sürü şeyleri sunuyoruz. Çünkü sen talep ettin. Ben dedin ki... Acaba gerçekten kendi kendime de iyileşebilir miyim? Hayatımın içerisindeki çeşitli zorlukları, sorunları, problemleri, hastalıkları görüp fark edip tanıyabilir miyim? Bunları çözebilir miyim? Okuyabilir miyim? Hayat denilen kitabın içerisindeki harfleri, durumları çözebilir miyim? Öyle deyince bana da yolcu kitabını yazdırdın. Eh, birazcık zaman aldı çok şükür. Benim de ihtiyacım vardı. Onun için hem sana hem kendime yazdım. Bir de şöyle söyleyeyim, hani yazı yazmayı hani böyle kalem tutmayı çok seven bir kişi de değildim. Bürokrasiden, hani yazı yazmaktan, bütün bu konulardan da geçmişte çok uzağa kaçardım. Ama bu alanda belki hazinelerim vardı, belki öğrenmem, yapmam gereken, hatta bu alan içerisinde de süreç denilen sisteme de uyumlanmam, maddeyle, hayatta da barışmam gereken durumlar vardı. Çok şükür bu hayat dersi içerisinde bu kitap bana bunları gösterdi ve gösterme yolunda. İnşallah sana da bu konuda belki bu yolda rehberlik eder. Ve bu rehberliğin içerisinde aslında sana senden bir ışık tutacak. Sen kendi yolunda giderken bir taraftan bir rehberlik var ama bu rehberlik sana dışarıdan değil, içeriden. Yani duyduğun hiçbir şey yabancı değil ama sadece... Sana sanki bildiğin bir şey hatırlatacak. Çünkü kalbinde zaten kainatta olmuş bitmiş ne varsa hepsi var. Levh-i mahfuzundan yani gönlünden sana parçalar aktaracak. Ve bu parçaları aktarırken de sana seni hatırlatacak. Bir bakacaksın ki aa gerçekten bunlar bende var. Peki ben niye görememişim? Çünkü insan diyeceğiz burnunun ucunu göremiyor. O kadar yakın ki o kadar sana senden yakın ki ne yapıyorsun ediyorsun burnun ucunu göremiyorsun. Gel diyeceğiz. Buna bir de dışarıdan bakalım. İçeriden baktığın gibi dışarıdan, dışarıdan baktığın gibi içeriden de kendine bakarak yepyeni bir yola çıkacağız. Aslında yine bu bildiğin gibi olsa da bu sefer bir bilgi yoluna çıkacağız. Madem ki bilgi yol ve öyleyse şunu soracağız. Yolcu ne? Yolcu kim? Yolcu için ne lazım? Sen bu hayatın içinde bir yolcu değil misin? Bir kapıdan geldin başka bir kapıya gitmiyor musun? Annenden bir kapıdan, bir rahimden doğmadın mı? Ölürken de bir karanlık tünelden bir ışığa, bir beyaz ışığa doğmayacak mısın? Aynı doğum gibi hayat içerisinde de bir sürü ölümler, bir sürü doğumlar var. Ve bir sürü kapıların içerisinden geçerken her bir kapının hakkını vererek, her bir kapıda ölerek ve yeni bir kapının içine doğabilmenin bilgisi bu sefer sana sunulacak. Ve sen şunu diyeceksin. Aa gerçekten ben burada bugüne kadar bu kadar kendime yakın ve bildiğim bir şeyi nasıl bilmemişim? Ama bir anda aydınlanma gelecek. çıktı ışıklar böyle çakacak. Zaten o kalbinde yazan hatırlatılacak. Ve bu sefer şunu diyeceksin. Evet bu benim. Bu benim yolum. Bu benim yolculuğum. Ve yolculuğu birlikte yapacağız. Ve bu sefer... Diyeceğiz ki, peki bu konu biraz yoğun, birazcık böyle e, içinde çok ağır bilgiler de var. Gel o zaman bunu yumuşatalım. Masallarla, tatlarla, belki çok iyi bildiğin masalları bilmediğin gibi şekillerle sana kolaylaştırıcı şekilde sunulacak. Ve çoluk çocuk sanki, aa masalla mı öğrenelim? Kendimizden öğrenelim? Hayatla mı öğrenelim? Matematikten mi öğrenelim? Birçok konu ve kavramla birlikte bir bakacağız ki aslında biz kendimizden kendimize doğru ne kadar da kolay ilerliyoruz. Ve bir dağdan bir dağa çıkacağız. Önce çıkarken diyeceğiz ki bu ne kadar kocaman bir dağmış, ne kadar yüce bir dağmış. Ve çıkacağız bakacağız ki a evet başardık geldik. Ne kadar güzel kendimizde bir yeri keşfettik. Çok kıymetli ve çok önemli bir bilgiyi bulduk. Bulduk ama o bulduğumuz bir bakacağız ki bir çakıl taşı. Ve kainatta daha o kadar çok şey var ki. Bazen bir inci bulacağız. Ve o kadar çok inci var ki. Diyeceğiz ki evet Hayatın içerisinde ben bir bilgiye ulaştım. Bir bilgiyi buldum ve şimdi bu sonsuz kendimden kendime yolculuğun içinde keşfetmek ne kadar güzelmiş. Keşif ne kadar lezzetli bir şeymiş. Hayatın içerisinde sunulan şeyleri o anda orada bulunursam, orada buluşursam, buluştuğumla kavuşursam merse nelerle, ne kadar güzel tatlarla buluşuyor olacağım. Öyleyse gel şimdi bir yola çıkalım. Yolcu, kahramanın kendine yolculuğunda, kendinden kendine bir yola çıkalım. Ve bu yolun içerisinde inşallah birçok kitapçılarda bulacaksınız. Önce 7 kapı, sonra 13 kapı, ondan sonra 19 kata doğru ilerleyeceğiz. Ve bir şekilde aslında sözlü olarak yaptığımız birçok çalışmayı derli toplu bu sefer yazılı olarak Elinde, önünde birçok zaman rehber bir bilgi ve bir kitap gibi göreceksin. İzin vereceksin, seni alacak, kendinden kendine taşıyacak. Ve kendinden kendine ne kadar çok merhale olduğunu göreceksin. Buluşmanın tadına, keyfine birlikte seyahat edelim. Sevgilerimle buluşmak üzere. Hoşçakal.